Atletizm Federasyon Seçimlerindeyiz. Mehmet Zeki Öztürk başkan adayımla bir aradayız. Oylamaya geçildi. Daha sonuçlar belli değil. Biz bu arada sizin bir değerlendirmenizi almak istedik. Camiamızı Türk Türkiye Atletizm Federasyon Başkanlığı için 280 delege ile bugün yapıldı. Delegeler oylarını kullanmaya başladılar. Biz adresime yeni değerler katmak için aday oldum. Ben kendim eski milli dünya şampiyonu, Türkiye rekormeni bir sporcu olarak. Siz var bu. <gülüyor> Spor, sporcu olarak biz de camiayı kenetlenmek, birleştirmek ve Avrupa ve dünya şampiyonalarında daha büyük sporcular yetiştirerek genç kuşakla beraber yukarıya taşımak için aday oldum. Camiada kulüplerimizin istekleri var. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde projelerimiz var. O projelerimizi hayata geçirerek yeniden Adletsizm 81 il, ilimizde yapılan Adletsizm camiasındaki kişilerle beraber olarak buralarda Adletsizm'i canlandırmak istiyoruz. Temel hedefimiz bu. Tabi federasyon başkanlıkları gelip geçicidir. Bir eser bırakmak istiyoruz biz de. Onun için buradayız camiamızda takdir edecek tahmin ediyorum İnşallah herkese hayırlı uğurlu olur inşallah Türkiye kazanacak Türk adtesmi kazanacak Elit bir seçim oldu şimdi herkes büyük bir çoğunlukla burada geldiler atesme gönül veren emekçiler emekçilerin takdiri bizim başımızın tacı olacaktır şimdiden ben de sizlere <gülüyor> teşekkür ediyorum. Sonucu bekleyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Şimdi biz dışarıdan baktığımız zaman sürekli ilerleyen bir atletizm var. Başarılar tabii, geliyor. Tabii, tabii, Ama tabii. siz de mutlaka bir şeylerden memnun değiliz ki tabii. aday oldunuz. Tabii tabii. Nelerdi bunlar başkanım? Neler ya, sorunlarımız, neler sorunlarımız büyük çapı altyapıda. Altyapıdaki alt çocuklarımızı ne yazık ki yukarıya çıkaramıyoruz. Bizim genelde başarılarımız U18 U20 U23'te başarılarımız. Bunu büyükler kategorisi taşıyamıyoruz. Biz burada büyükler kategorisindeki kulüpler birliği oluşturarak federasyonumuzda kulüplerle iletişime geçerek buradaki 23 yaşındaki çocuklarımızı kulüpler desteğiyle hem maddi hem sponsor destekleriyle yukarıya taşımak istiyoruz. Bizim ilk hedefimiz 2024 olimpiyatları. 2024 olimpiyatlarındaki çocuklarımızı burada daha iyi neticeler aldırmak için çabalayacağız. Allah şimdiden başarılar evet, diliyorum. Sağ olun. İnşallah sağ çok daha de, güzel, güzel, güzel, güzel şey projelerimiz, projelerimiz var. Zaman içinde hep beraber olacağız. Bu projelerimizi hep birlikte paylaşacağız kamuoyuna. Çok teşekkür ederim. Rica başkanım. ederim, sağ olun. Sporların başkanım. atasındayız. Atletizm Federasyonu seçimlerindeyiz. Başkanım, 3 ana renk var derler. Kırmızı, sarı, mavi. Bütün renkler o renklerden türer derler. 3 tane de branş var. Bütün sporlar orundan türer derler. Psiget, atletizm ve yüzme. Ha. Evet. Şimdi atletizm belki de bunların içerisindeki en ilkel olan spor. Hiçbir alet gerektirmeden insanların kendi kendine oluşturduğu bir spor. Ve siz bu sporu gerçekten iyi yerlere getirdiniz. Adını çok konuşulur hale getirdiniz. Bugün de tekrar seçimler ve adaysınız. Şimdi e, tabii sizin de söylediğiniz gibi 3 ana temel spor branşı. Jimnastik, yüzme, atletizm. Ve buradaki branşlar içerisinde de atletizmin yeri apayrı bir şey. Tabi atletizm ilk başlarda Belki sadece atletizm koşuyla başlamış ama atma, atlama, koşu, yürüyüş gibi e, çok ciddi branşlarla e, 47 olimpik, 60'a yakında olimpik olmayan branşıyla spor branşı atletizm. Onun da bugün burada genel kongresini yaptık, 5. kongremizi. Kongremizin sonucunu Allah nasip ederse bir 2 saat içerisinde sonuçlanacak. Ben herkese hayırlı olmasını diliyorum. Çok güzel bir kongre oldu. Hem diğer rakip olan arkadaşımız hem biz gerekli hassasiyeti gösterdik. Atletizme yakışan bir şeyler yapmış olduk. İnşallah sonuçta öyle olur. Başkanım kürsüde mutlaka anlatmışsınızdır ama kısaca sizin döneminiz atletizm nerelere geldi? Şimdi kürsüde tabii anlatırken söyledik faaliyet programında olsun, kendi konuşmamda olsun. Bir kere kırılmadık rekor kalmadı. Bunlarla birlikte... Dünya Avrupa madalya sayılarında Cumhuriyet tarihinden 2013'e kadar 2013'ten sonrasında ise Cumhuriyet tarihindeki alınan madalyaların en az 3-4 kat fazlası alındı. Olimpiyat tarihimizde ilk defa genç çocuklarımızla 6 tane final yarıştık ve her finalde ilk 8'in içinde yerimizi aldık. 4. 5. 6. gibi. Ve puanlamasına da baktığınız zaman bugüne kadar ki yarıştığımız olimpiyatların hepsinden daha fazla puan topladık. Burada Ersu Şaşma gibi bir genç çocuğumuz sırlı yüksek atlamada final atladı. Yine Eda kızımız cirit atmada dördüncü oldu. Necati Er 17 metrenin üstündeki atlayışıyla altıncı oldu. Yasemin Can altıncı oldu. Tabi bunların hepsi 2024 olimpiyatı için emin adımlarla yürüdüğümüzün bir göstergesi ve yine konuşmamda en önemli değindiğim şeylerden birisiydi. Gençler Dünya Şampiyonasında bu yıl 14 tane final yarıştı. Ama bizim bundan önceki tarihimizdeki toplam finalimiz dokuz taneydi. Yani dokuz tane final cumhuriyet tarihi boyunca olmuş. Biz bu sefer dokuz finalin üstüne bir dokuz daha koymuşuz. 19, 14 tane final koşmuşuz. Dokuz tane de ilk sekizin içinde adamımız var. Bir altın, bir gümüş madalyamız var. Bunlar önemliydi. Tabii bu ilklerin yaşanmasında hem kulüplerimiz, hem Gençlik Spor Bakanlığımız, hem bizler son derece önemli işler başardık, çalıştık. Yine İzmir'de Yüksek Performans Merkezi'ni yaptık, tamamladık ve tüm spor camialarının hizmetine sunduk. Bunların hepsi çok önemli gelişmeler. İnşallah bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde daha geniş bir açıklama yaparız. Şimdi siz hep şeyleri söylediniz, finalleri söylediniz. Bunda başkan seçilirseniz vaktiniz içerisinde de artık final değil Madalyalar. madalyaları söylemişsinizdir. Madalyalar Hedefiniz ne başkanım? Hedefimiz 2024 olimpiyatı Türk atletizminin evet. madalya yılı olsun diyoruz. İnşallah da öyle olacağına inanıyoruz. Madalyalarla dönmeyi arzu ediyoruz. Başkanım sandık sonuçları 3'ten sonra herhalde sandıkları çıkacak. Evet, evet, 4 evet. gibi belli olur. Umarım başarılı sonuç. İşte atletizme her Her sonuçlar. kimin Kazandığı önemli değil, önemli olan adresimin kazanması. Allah sizinle beraber olmak alanlarda sizi takip etmek bizi çok mutlu ediyor. Eyvallah. Eyvallah. Şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah, ben teşekkür ediyorum. Siz...